Dolce Gabbana Li, bir parfümde yakalanan Akdeniz cazıdır, mecveli çiçeklik kadın parfüm. Dolce Gabbana Li, nihai jazz kokulu olarak kabul edilir. De Li'nun ortaja çıkışından bu yana insanlar, Yıldız parfümcü Olivier Grespin hoş, hafif ve yine de kadınsı kadın parfümü için her jazz çıldırıyor. Dolce Gabban'a Liglueruj aratırken çok özel aromalar kullandı ve bu pafrjme şimdiden sajısız öjül kazandırdı Ligluerun tzc notasında, jeşil elma ve limonun ferahlatıcı aromaları, jaban mersini ve sedir ağacının şehvetli unsurlarıyla birlikte ojnujor. Dolce Gabban'ı parfüm açık mavinin kalbinde egzotik jasemin ve uzak doğul narin çiçekleri ve tropikal bambu kokusu çiçek açar. Cazlık parfüm. Sedir ağacının mjansının canı sıra ve kehribar dokunuşuyla ile jeniden tamamlanıyor. Bir şehvetli, kadınsı parfüm belirli bir şerle. Bu karışım sajesinde koku o kadar çekicidir ki aroması kusursuzdur ve binlerce koku arasında fark edilebilir. Fıscı notlar limon, reşil, elma, çan, çiçeği, sedir, kalp notları, bambu, bejaz, lıcbı, temel notlar, sedir, kehribar, misk, masmavi, okyanus kadar taze olan bu kreasyon. Geçen yaz tatilini hatırlatıyor. Jor ve altın kumsalların ve sıcak gecelerin anılarını geri getiriyor. Kokunuzu açık mavi yaparsanız, inanılmaz bir çekicilik ağıra sıçlıya çevrili olursunuz. Oliver Crespi, Dolce Gabbana için klasikli blue par frimfrim tasarladı. Dolce Gabbana slip blue'nun arkasındaki burun Oliver Crespi. Tegasse'de doğdu. Babası parfüm ham maddeleri toptancı bu Buzcudan erkenden parf. Şınç karar vermesi çok uzak değildi. Denberi Firmenici firmasında başarılı bir parfümcü olarak çalışmaktadır. O zamandan beri çeşitli markalar için birçok harika parfüm yarattı. Yılında Dolce Gabbana tarafından Light Blue yaratması için işe alındı. Da Olivier Jares en iyi parfüm hazırlama kadınları kategorisinde açık mavi parfüm için Duft Stars Ödülü'nü kazandı. Dolce Gabbana ve ile yaratıcısı onun bir koku geliştirdi. Taze aromen bir kazançlar klasik yapar. Yaratma Majuguen çağrılabilir son merduf basitçe çağrılabilir. Cresp. Tek tek malzemeleri o kadar ustaca.